görüyorsunuz, şey, yani bu müze, tembi olan bizim verdir ayrılması. <gülüyor> Piramitlere gidiyoruz. October Bridge çok ünlüymüş. <gülüyor> Mısır için çok büyük <gülüyor> önemi var. Şu binareple gibileri çok güzel kaldı. Piramitler gözükmeye başladı sonunda. Su daha da güzel gözükecek. Otobüslerin birçoğu varmış orada şu an. Firamit gözüküyor. Hatta şuradan gözüküyor. Güneş buradan vuruyor. Biraz kötü çıkabilir. Selam var. Gize platosuna geldik. Gize platosuna giriş 200. Ee, Mısır Pound'u, kişi başı. Arkasından diğer güzel piramitleri de gezeceğiz. 3 tane burada önemli piramit var. Birisi dünyanın 7 arkasından birisi olan Kufu Piramidi. Yani büyük piramit diye geçiyor kendisi. 146 metreymiş eskiden boyu. Şu 136 anda 36 düşmüş. Tepesi düşmüş. kırılıyor ya ondan herhalde. Aynen tabii ki yani rüzgar vesaire onlarla. Ee, kraliçelerin piramitleri var yanında ve de onun işte öldükten sonra dirildiğinde Üçsüne bineceği tekne ve güya güneş tanrısı Ra ile birlikte cennetlere gideceği tekneyi Hadi de bak. göreceğiz. Kafre ve Menkaure piramitlerini de göreceğiz. Hadi bakalım. Hadi bak. Bu açı kötü bir açı. Aa, şu anda var ya şaşkınca öleceğim ya. Baya bildiğin yıllıklarındayız. <gülüyor> Bu çok şey oluyor ya. Çok yapışıyorlar işte böyle. Bu bir karar. Hiçbirine paylaşmak zorundayız. Tamam tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Evet, şimdi daha iyi gözüktüğünü tahmin ediyorum piramidin. Güneş arkaya aldık. Doğru mu Edoş? Koca piramit ya. İnsanlar şu kadar bak. Gördüğünüz gibi büyük de değil başka bir şey. Dayım kimseye güvenmeyin diyor. Elinize almayın diyor. Hepsi tutuyorlarsa. Ne? Hepsi para isterler diyor. Evet şu anda piramitlerin giriş kapısı ortasında. Eda senin boyun tutmuyor kız. <gülüyor> benim boyum çek. Olmuyor ki yani. Hani şey olmuyor yani. Bak bir ne diyeceğim. Şöyle yapalım. Benim boyumda. Şöyle yapalım güzelim. Sen e, girişe doğru çık benim biletimi ver. Girişe çık. Öğretmenza You can go up the entrance. But when you gonna go inside you have to walk like that meters. yes. And after that you will see inside Evet. Şu an Eda büyük piramide doğru çıkmaya başladı. Devam devam kapıya çık kapıdan çekeceğim. Inanılmaz büyüklükte kayalar arkadaşlar bakın şöyle şöyle oluşmuşlar çok enteresan büyüklükte kayalar var gidiyor sonuçta kadar. Bakın nasıl rahatsız ediyorlar görüyor musunuz? Hani şu şöyle masif. Kireç taşı bloku yani ya. Blok blok bayağı blok taşı yani? arkadaşlar. bildiğin. Ben bu arada piramidi Merture'u dümdüz sanıyordum hani yani dümdüz ördüm. Evet. Ama şöyle şöyle değil mi? Tabi tabi. Blok blok işte bak şunu çekmek isterim. Bakın şöyle şöyle hepsi. Tabi daha düz de. Biraz oyulmuş tabi çok daha şıktı bu. Ee, yavaş yavaş tabi köşelerini kaybediyor. <gülüyor> şöyle yani. Ben yedek tişört getirsek olur. <gülüyor> Yazın gelmeyin ya. Yazın gelirseniz gezemezsiniz. Net söyleyeyim, mümkün değil arkadaşlar. Şununa bak o zaman, Ondan sonra bir de şey. Arkadaşlar, King Chambers, yani kralın odasını bulacağız. Bu yol gittikçe darlaşacak, yakın burada okudan ya. yürüyeceğiz. Karanlık ve e, şey olacak, nemli olacak, sıcak olacak. Hayırlısı olsun. Ama ısınmaya başladı içecekse. Evet sen. ısınmaya başladı. Niye sıcak lan Burak? Bir danda ısınıldı fark etmesin. Bir düğüdü. Yana... <gülüyor> o zaman yer altı şey, aha! Vay be! Ne diyorsun Eda? Ya, çok değişik artık. Aha aşağısı ne lan? Yani gittikçe... Abo. Daha gidiyor ya oralara bir şeyler evet. vardı. Bu büyük piramit. Yani Bunda daha ne odalar vardı? 2 ona girmek istedik. Ee, şey de var. Ay ee, çok korkunç. Evet. <gülüyor> evet. Ostrofobik <yere> <gülüyor> Ay. Nasıl devam Yakında herhalde. Çünkü Geç oraya çekeyim hemen. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ee, burası genişledi şükür. Güçlendirmişler. Sağlamlaştırmışlar. Demin var ya bayağı gidiyordum. Şalteri kapadım ha. O küçük tünelde. Acayip klosya gitmişim. Bunu da öğrenmiş olduk. Merhaba. Hoş geldin. Arkadaşlar çok zor çekim. Kusura bakmayın. Ben oh. Vardı. Yani silahları siz onu. 5 bin yıl boyunca, 5 bin yıl önce pardon yapılmış en eski piramit bu. 2570 yılında dünyanın yedi harikasının en eskisi oluyor. <gülüyor> 3800 yıl boyunda dünyanın en yüksek bilansı olarak almış. Burada da işte 145. metreden harika silahları Bu 145. metre miymiş burası? Yer. Yani henüz de öyle de burası öyle değil de. Daha alçak alçaklı. Orada piramitten karşı tarafı çekince de şöyle bir antik kent gibi bir şey var orada bak. Şurada da müze var. Burada evet, küçük var. mezarlar var. Aa, devenin köylerine şekil yapmışlar. Aynen. Bu yani arkada. Var. Önemli, önemli bir şeylerim veya buradaki... Şu, şu aradan, aradan geçilebiliyor. Geçip bakmak ister misin arkadan? İstemem. İstemem. İstemem. Başka bir şey istiyoruz. Söylemiyorum. Ee, arkada da 3 tane küçük piramit var. Onlar Altın, evet. e, şey olmuş. Zaten burada 9 piramit var. Aha. Bir tane büyük spank var, dev spank. Ona da gideceğiz. Ee, bir sürü de sayısız yatır dediğimiz <gülüyor> yatırlar var. Evet, yatır ve çeşitli türbeler var, değil mi Eda? Evet, evet. Yatırlarda dua ediyoruz. Türbeler <gülüyor> <gülüyor> de var. Şurayı çekelim, nefis gözüküyor. <gülüyor> evet. Gel. Zaten bunun içine girmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece büyüğün evet. içine giredik. İstersen girebilirsin. <gülüyor> Hello Mustafa, how hava... are you? I'm very <gülüyor> good. Thank you. <gülüyor> Tomorrow is the first. Seydam. Panoramik tur. Hı hı. Thanks. Have a bag dedi ama bir sok istersen. Okay. I'm 242. Hayır Eda ya. 42 get to Kemal. Du kamer, 100 hundred, one hundred for. Ben param yok ki. E, demin ben yüz'e anlaşmıştım evet. işte. <gülüyor> Aldın mı makinalar? Evet aldım. Hadi gidelim. Ya bu küçük olanı beni indirdi. Var senin daha büyük var. mi? Ha, ben daha küçük sandım. Çok sallıyor bu seninki? Çekiyorum. Bu çok sallıyor. Seninki? Benimkine çok sallıyor. Doğrudur. Normal mi bu? <gülüyor> ay yavrum benim ay yavrum. Sağda ayak olsa daha rahat edeceğim. Sağda ayak yok. Evet bende. Bak de. sol ayağını kullanabilirsin ama sol ayağa bas bayağı çok güzel diyor. Ben <gülüyor> Bak beni çok güzel çeker. Çekiyorum işte. Al istiyorsan. Ben oğlum oğlum. Şu an ayakkabımın teki yok. Okay. Mustafa sağ olsun bana giydiriyor. <gülüyor> evet, Arap Araba. Arap. Arap fed. Arap İyi. Maşallah. Maşallah. Yüz bir arabi. Fransız Türkiye. Turkish. Türk is. Uh huh. Müslüman. Uh -huh. Look. Good. <gülüyor> What about you? you like... No, no. One chicken. You like white one? <gülüyor> evet evet. Allah'dan mutlaka ya. <gülüyor> Pek sallamıyor bizi ha. Bir bak sen. Süper. Güzel ha. Excuse me, this is never bad. This is for good luck. Ah, thank you. Good luck. Geçed ha. Which one you like? Yükşüyor mudık sence böyle bize. Çokmez mi ya? Tamam abi tamam. Yo. Tabii <gülüyor> bir ile gidiyoruz şu anda. anlar. Miterinos. Miterinos sağda. Bu arada arkasını çok güzel alıyorduk inşallah. Çünkü şey <gülüyor> manzara nefis olacak Eda. Arkada. Arada çok güzel arka oluyor. Ve güneş tam vaktinde geldik. Aynen. Çok sapsıyor ya. Ne ah Canım benim. Ayağı kayıyor. Kayıyor evet. Aha. Eda ne düşünüyorsun? İn bakalım devenden nasıl ineceksin? İsmail! Çiğ! Geçin. Tamam, kalan bak. Tamam. Bu dinleniyor. Develerimiz de dinleniyor, kolonumuzla. Öteki devemiz. Biraz bulutlandı ama parçalı bulutla Allah'tan. Bir açılıyor, bir kapatıyor. Güzel sahneler veriyor yalnız bize. Bakın mesela oradaki ikisi parlıyor falan. Bakın 9 tane piramit var burada, 3. olsun Kefren 2. Büyük piramidin yani kufunun, Keops'un. Önünde de şurada 3 tane var. Hepsi çekiliyor. Bu ee, vadiden, bu çöl vadiden aşağıya doğru inersek de <gülüyor> Mert'in kafasına doğru orada da Sphinx'imiz var. Sphinx'le fotoğraf çekileceğiz. Büyük Sphinx. Şu Bülent benzetiyorum ben ama Mert'i <gülüyor> suratını. İyiyim. Anlat. O bizi geri götürüyor arkadaşlar. Kendisi 400 lira çarptı bizden. Bir de 1 euro çarptı. Evet, normal yani. Daha fazlasını vermem. Yeter artık. Sphinx'ten zaten çıkış var değil mi Eda? Hı -hı. E, tamam işte yeter. Bak, stop or something? Stop? No no continue okay. de. Bak tepesini hakikaten dümdüzlemişler Eda. Oradan akmış bak tepesi görüyor musun? Piramidin resmen. Küçükle ve tak bakalım. <gülüyor> bir yandan da geviş getiriyordu. devamlı. Bir tane daha verdik. Yani bir buraya geliş parası verdik. İkiş yeter işte. 200-200-200 Evet eda genel olarak nasıl geçti turun? Nasıl Los Trende. Şimdi Spengsede gidiyoruz. Bu zaten acı bir şeydi. Güzel oldu arkadaşlar. Leyla <gülüyor> ile Mecnun gibi çöl çöllerde geziyoruz ben. Mert. <gülüyor> Mert bir Mecnun'dan bir Leyla. oldum oldun mu? Merkez zaten. Oldum. Şimdi Sphinx'e bakacağız. Zaten oradan çıkacağız. Şimdi burada küçük bir mezar daha varmış. Onu gösterecek bize dayı. Bilesiz dede. Bakın <gülüyor> Devecik de bana bakıyor. Ancak... <gülüyor> <gülüyor> Anca. <gülüyor> Eee, yok, enough. This is... Does it go to inside? Yes, but in inside. Aa, kapalı da. Evet. Neyse şöyle bakalım, sonra çıkarız. Aynen. Bakalım mı? Bakalım Bakalım mı? Çok nefis oldu. Uy. Uy. Sankim, Aynen. Evet ya granit bloklar var abi. Hayvan gibi. Bunu nasıl kaz kazırsın yani anladın mı? Şuna bak ya. Siyah, sert granit. Şuna desen falan yapmışlar. Evet bak oturan şey var. İnanılmaz bir şey. Yapamazsın abi bunu. Şöyle bir içi falan var, sokmuyorlar. Biraz bakımsız ama ya da çöp falan var. Yani çok böyle büyük bir çok çok yani dünyanın en önemli yeri bu evet, halde. Başbakanım, Cumhurbaşkanı buradan sesleniyorum. Dünyanın en önemli yeri dediğin gibi. Çok şey içini. Yapmamaları olacaktık. lazım. Ha, çöp kovaları koysa turistler atmayolsa. Yok, kendileri, onu kendileri yani. atıyor da ona. Kendileri atsa. Evet, şu anda son madde olan Sphinx'e de geldik. Doğru mu? Evet. Sahte biletçi dolu ya ortalık. Biletlerini çarpacaklar. Gel daha şu açı güzel. <gülüyor> Evet, e, Sphinx olan son adresimize de geldik. Burası için yaklaşık olarak yani gelme gitme hariç 4 saat yeter mi daha rahatlıkla? Yani komple gezmek ama e, en büyüğün içine girdik sadece. Diğer iki piramidin içine girmedik. Ha yani çok da girecek bir şey yok bence. Şu tepesi çok ilginç. çıkıyorum bilmiyorum. Tepesi dümdüzmüş yani biz şimdi hani böyle... Şey şey bakıyoruz ya tabi, bunun tepesi canlı kalmış ve düzmüş yani nasıl düzlemişler onu da anlamadım ayrıca. Ya, o da, şey, yani, da yani. ben <gülüyor> yani, renk <de> çöpelerini bitirmemişler. Kat kat teslim ediyorlar gibi. Ee, şey yaptıktan sonra ya üstte de demir bırakıyorlar. Hani kat çıkmaya devam etmek için. Her taraf bu şekilde bitmemiş evlerle duruyor. Evet bakın Eda ne halde şu anda arkada. Evet Eda ne geldi? Şimdi ben mısır mısırlı çorba içeceğim ama şöyle gördüğünüz gibi bir tencere çorba Biraz hallice değil mi? Elini göster, elinin büyüklüğüyle kıyaslayalım. Aynen, bak şöyle. Şöyle bir tencere yani. Bir lehen dolusu. <gülüyor> Lehenli. Ama çok güzel kokuyor. Merkezimiz. Evet evet. Yani bizim değişik bir şeyler var gibi Aynen. Bir şey diyeceğim. Mısır kanallarında Mısır filmleri izledikçe bizim yeşil çamın onlardan çaldığını ya da onların bizim yeşil çamdan çaldığını çok net anlayabiliyorum. Tipler bile neredeyse aynı ya açalım Kim kimden afırdı acaba?